Evet arkadaşlar 5-1-2019 Cumartesi. Formülüne hoş geldiniz. ikinci videomuz bu. Biraz önce bir video çektik. Yine maçlarımız aynı. 189-135-185. maçlar arkadaşlar. Şimdi bu sistemde daha önce tutturduğum var mı? Daha önce video çektik. Bakın şimdi ispatını yapayım size. İşte bu 3-1-2019 Perşembe günü arkadaşlar. Aynı sistemde oynamıştık. Bakın 398-1-401-1-405-0 tutmuş Arkadaşlar bu 405 Riyad Madrid maçıydı hemen birinci kupon yukarıdan aşağı bir iki diye dokuz kupon yapmışız orada birinci kuponda tutmuş Bakın bir bir sıfır yuvarlak için almışız arkadaşlar hemen ispatını yaptıktan sonra bugün cumartesi tekrar geçiyorum şimdi üç tane maç seçtik arkadaşlar maçlarımızı değiştirmedik zaten fakat bu seçtiğimiz başlar arkadaşlar bakın 189'a iki kırk iki doksan iki otuz 135 ayı bakın iki 292 30 3 Üç ihtimal 3'ü de var. 185'e alt ve üst dedik. Garanti olsun diye. Şimdi buradaki seçtiğimiz maçlar arkadaşlar bu formülümüzde yüksek ganyanlı yani 2.90, 2.30 ortada maç. Kimin yeneceğini burada ganyanı az değil. Hepsi ortada. Bu şekilde maçları seçerseniz %70 80 oranında tutuyor bu. Biraz önce gördünüz. Hep bir önceki tutmuşu videosunu ispatını çekerek size videoları çekiyorum. O yüzden beni izlemeye devam edin. Sonuna kadar izleyin. Ee, sonunda bir tane daha videomuz var. Ee, az para kazan sürekli para kazan videosu. Şimdi buna devam edelim. Şimdi bakın hemen yukarıdaki maçları seçtik ya. Hemen bir satır altı inin, 189, 1, 2, 135, 1, 2. Yani iki ihtimalle oynuyoruz arkadaşlar. Üç ihtimalli birinci videomuzda oynamıştık. O kontü garantiydi zaten. Şimdi ikinin iki ihtimalli kombinasyonları bu. Şimdi 189, 1, 2, 135, 1, 2, 185, alt ya da üst. Bu maçları oynamak zorunda değilsiniz. Fakat sistemi böyle kurun niye bir iki seçiyorum arkadaşlar Çünkü iddiada şöyle bir şey var e, maçın sıfır gelme olası yüzde 10 bu bu göre değişiyor ama yüzde onun üstüne çıktığı de var fakat yüzde on ortalaması yani bir ya da iki geliyor arkadaşlar e, zaten alt ya da üst gelmesi başka bir şey gelmeyecek ya alt gelecek ya üst gelecek O yüzden iki maçla böyle oynadık Şimdi biz burada 16 kupon oynuyoruz Siz ilk ya da ikinci yarı takip ettiğiniz Büyük takımların oynadığı maçları ilk yer ikinci yere yazacaksınız Toplam 5 maç olacak 3 misli bile yapsanız 16 kupona 16 çarpı 3 48 lira yapar 3 misli de Ama e, sizin buraya koyacağınız banko ilk yer ikinci maçlar Yüksek ganyanda olacağı için 250-300 lira alma şansınız var Bunun bir tanesi tuttuğunda Şimdi 189'a 1 ile 2 seçeneklerimizi seçtik Hemen yukarıda birini satıra bakın 189-1 189-1 1 1 189 1 4 tane 1 yazmışız. Altına birinci satırın devamına 189 2 2 2 2 4 tane 2 aynı maç. Hemen yukarıda çıkın tekrar ikinci satıra. Bu sefer 135 1 1 2 2 altta inin hemen ikinci satırın devamı diyor bakın altta 135 1 1 135 2 2 altta inin tekrar üste çıkın üsttekinin altına inin yani üçüncü satıra bakın 185'e alt ve üst demiştik ya arkadaşlar. Bir tane alt bir tane üst. Bir tane alt bir tane üst yazıyoruz. Bakın hemen altta inin. Bir tane alt bir tane üst. Bir tane alt bir tane üst. Üçüncü satının devamında da arkadaşlar. Toplam 8 kupon. 8 de diğer kupon 16 kupon arkadaşlar var. Şimdi burada bunu yaptınız. Bunu aynen yapabilirsiniz. 2 tane de maç ekleyebilirsiniz. Ya da seçtiğiniz maçları bu şekilde kombinasyonla yapın. Şimdi devam ediyoruz. İkinci 8 kupona geçtik. Bakın maçlarımız yine aynı. Bakın en yukarıya bakın. İlk 8 kupona... 189 1-2, 135 1-2, 185 alt üst demiştim. Şimdi bu 8 kupona yani bu alttaki 8 kupona hemen bir satır alta bakın. 189 yine 1-2 oynuyorum. Fakat 185'i bu sefer 1-2 oynuyorum. 135'i de alt oynuyorum. Yani yerlerini değiştirdim arkadaşlar. Bakın şimdi ikinci kombinasyonu da böyle kuruyorum. Bu 8 kupon toplam 16 kupon. Şimdi birinci satıra bakın yukarıda. 189 4 tane bir yan yana yazdım. Altta birinci satır devamına 189'a yan yana 2 yazdım. Yukarıdan aşağı 8 kupon. Biraz önce de 8 kupon vardı. Toplam 16 kupon. Yukarıdan aşağı hep birer kupon arkadaşlar bunlar. İkinci satıra bakın üstte. 185'e bu sefer oynuyorum Bakın yukarı bakın. 1-2 185'e ihtimal verdim ya. Bu sefer 185'e oynuyorum. İkinci satıra bakın. 185 2 tane 1. 185 2 2 2 tane 2. Altta ikinci satının devamına bakın. 185 1 1. 185 2 2. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi 3. satıra gelin. Hemen bakın alttaki 8 kuponun satırına bakın. 135'e alt üst değiştirdik ya diğer 8 kupondan. 135 alt, 135 üst. 3. satıra bakın. 135 alt, 135 üst. 3. satır devamını 6'a yine bakın. 135 alt, 135 üst. 135 alt, 135, alt, 135 üst. Şimdi burada 16 kupon var. 3 misli yaptınız diyelim ki en az. 48 liralardır. Şimdi siz buraya 2 tane maç bulacaksınız ya arkadaşlar. Büyük takımlara diyelim ki takip ettiğiniz takımları yenecek diye düşündüğünüz takımları ona veya sıfırdan ona veya sıfırdan bire. Mesela 1 bir diyelim ki seçtiğiniz maç 1 gelecek. Sıfırdan bire, birden bire. Öbür seçtiğiniz maçta 2 gelecek. Sıfırdan 2, 2'den 2'ye. Bu şekilde 2 tane seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunları bankoya yazıyorsunuz. Hangisini seçtiyseniz. 0'dan bire mi dediniz? Bank onu yazıyorsunuz. 1'den 1'e mi dediniz? Bank onu yazıyorsunuz. İki tane maçı böyle yazdınız. Eee ne oldu arkadaşlar? 48 lira verdiniz. Ben burada size yaklaşık 8-10 ganyan. 6-7 ganyan veriyorum. Öbür tarafta da 9-10 ganyan var. E çarpın 200-250 lira alma şansınız var. %70 ihtimalle tutuyor. Tuttukça videolara devam edeceğim. Her videoda bir önceki videonun tutmuş halini size gösteriyorum. sıpatlıyorum arkadaşlar tuttuğunda. Biraz önce birinci video %103 maç var. Burada %70, %83 maç var arkadaşlar. Maç ekleyin keyfinize bakın arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim tekrar arkadaşlar. Şimdi de az kazan sürekli kazana geçiyorum. Evet arkadaşlar benim amacım şu. Az kazan sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki 1 milyar aldım, 3 milyar aldım, 2 milyar aldım, 500 lira aldım. E tamam aldın. Peki soruyorum ben onlara.